evimizden kaçmak ama tipik bir İstanbullu olarak Ege'ye kaçsak, Ege'ye kaçsak, Ege'ye kaçsak derken <gülüyor> <gülüyor> korona virüsünün taktığı jet motorları sayesinde kendimizi Karadeniz'de iyi de bulduk yani. Orta dünyadan kalmış bir yer. Yani nasıl diyeyim? Puzzle'ın parçaları birbirini tamamladı gibi olmaya başladı. Şu anda toplayıp üretiyoruz, üretmeye çalışıyoruz. Yani. Oo fena sarıyorsunuz lider. Hı <gülüyor> Denizin dalgalarından kayılarda parçalanıyor, plaktonların besin kaynağı oluyor. Fazla toplamamak lazım Müzik, ben müzikten hayatımı kazanıyorum. Enstrüman çalıyorum, işte kayıtlara gidiyorum. Ben çok dallıydım, büyük bir beyaz yakalıydım. Bilgisayar mühendisi, bilgisayar mühendisiydim okudum ihtimalle, özel sektörde çalıştım. De, çok fenaydı benim için. <gülüyor> Sonra çok dallandım, ne yapabilirim ne edebilirim diye. Son işte dün evende bir enstrüman alıp onu keşfet mahallemini girmeye çalıştım. Sonra Mısır Lahmet Etnamesi'ne gidip darbuka gördüm. Hatta onun kampına ilk katıldık. O da çok böyle güzel bir hikayedir bizim için. Şimdi işte öyle. <gülüyor> Geçen iki sene önce bir 10-15 günlüğünde burada kalmıştık. İşte enstrümanlarımız yanımızda falan, da benim küçük sazım yanımda çalıyoruz falan filan. Bir yurt dışına çıkmaya çalışıyorduk, öyle ufak bir gezi yapalım. Ama işte ben biraz uçarı olduğum için hani vize alamadım tabii doğal olarak. Öyle biraz aykırı durumlardan dolayı. E İstanbul'a tekrar o kamptan ve buradan sonra dönünce artık ben zaten tamamen koptum artık şehirden yani. Dışarı çıkmaz oldum bir şekilde kendi kabımda evde iş işe ihtiyacım var mı gitmiyordum yani işlere gitmemeye çalışıyordum işte yani keşke herkes bıraksa keşme keşi oradaki koşturmayı da kendini atsa nerenin neye nereye ait olduğunu yoluna çıksa burası benim benim için hep eksik kalan aslında yaşayamadığım yerdi yani sadece annem babam Burada doğmuş, büyümüş. Ee, biz sadece... Sonra göçmüşler burada, yani göçmüşler dediğim işte memurlar ve gezmişler. Ee, sonrası işte sadece yazları gelip böyle bir iki ay kaldığımız, e, öyle soluklanabildiğimiz bir yerde. Yani de aslında. Yani e, bilmiyordum tam anlamıyla nasıl kokusu. Yani kışını bilmiyordum, sonbaharını bilmiyordum, baharını bilmiyordum. Şimdi şey, şimdi onu onu tamamlıyorum kendi içimde, bir yandan e, hissetmeye çalışıyorum, öğrenmeye çalışıyorum doğayı. İnsanlardan öğrenmeye çalışıyorum, bakarak öğrenmeye çalışıyoruz. Üreterek birazdan, topraktan aldığımızı vesaire. E, şimdi kompost yapıyoruz. <gülüyor> bir, e, gübre yapımını işte öğreniyoruz böyle evimizdeki atıklardan çıkardığımız işte e, yediğimiz atıkları değerlendiriyoruz e, sonra e, sirke yapıyoruz işte yine buradan topladığımız meyvelerden elvan ve armuttan bir sirke denedik yani gelen herhangi bir yani kendi emeğimizi aldığımız herhangi bir şey yok biraz birikimden e, harcıyoruz. Ama burada da zaten çok büyük şeylere de gerek olmuyor aslında. Evet, burada gerçekten büyük harcamalar evet. yok. Birazcık daha üzerinde yoğunlaşsan tamamen hiçbir şeyi harcamadan ödemeden yaşayabileceğin bir doğa burası aslında. Tabii böyle birazcık idareli kullanma koşuluyla hani önüne gelen ağacı kesemezsin. Önüne gelen suyu çekemezsin evine. Toplayıcılık yaparsan ki toplayıcılık yapan çok Tam aktif anlamda çok kimse yok. Genelde geçmişten gelen alışkanlıklar ya da öğretilerle bilindik şeylerin üzerinde toplayıcılık yapılıyor. Ee, mesela ısırgan toplayan çok görmedim. Isırgan otu dolu etraf. Gerçekten ciddi bir besin kaynağı. Hani fazlası da adamı yorar ama yine de güzel bir besin kaynağı. Ve onun dışında hangi bitkiyi bu ne diye araştırsam ya ilaç yapılıyor ya yeniyor. Yani tüketiliyor her türlü. En son, belki anlatmıştım size, barut ağacından karşılaştım. Barut ağacı diye bir ağaçla mesela burada kimse barut ağacı gösteriyor başka bir şey diyorlar. Lazca bir ismi var, böyle küçük siyah yemişleri var. Ama ağacın gövdesinden barut yapılıyormuş çok eskiden. Ve e, ana gövdesinden de e, mangal kömürü yapılıyormuş. Bayağı, çaylıkların kenarlarında bayağı barut ağacı var yani hani. <gülüyor> evet, enteresan. Çoğu etrafımızda olan bu köy zaten herkes içiriyor, birbirinin akrabası. Ee, Çocukluğumdan beri tanıdığım insanlar, iyiyiz, ee, bize de çok yardım yardım ediyorlar. Hepsi iyi, iyiyiz, akrabayız bir de, o yüzden çok yardımseverler, iyiyiz. Ee, buradaki yaşamı hayal etmemiştik aslında. Hani buraya gel gelmek, burada yaşamak, e, tamamıyla e, demek ki diyoruz böyle e, yol e, yolculuk buraya vardı. E, demek ki, tabii, yani olması gereken bir şey. Ve buradayız. Şimdi burayı soluklanıyoruz. Mercan, Mercan, Mercan. <gülüyor> Yola çıkacaktık. Bir böyle e, her şeyi e, satıp et İstanbul'da yaşadığımız dönemde her şeyi bırakıp biraz gezelim, hem müziği başka yerlerden de keşfedelim diye düşünüp böyle böyle sattık ev, evdeki eşyalarımızı. Sonra e, Mercan. Hamile kaldığımı öğrendik. Mercan, Mercan geldi ve gideceğimiz yollar biraz e, hamilelik için olup olmayacağını, kafamızı karıştırdı. İşte yapabilir miyiz? E, biraz daha duralım edeyip Mercan geldi işte 2017'de. E, hayatımızın öğreticisi, büyük bir rehber bizim için. Onun gözlerindeki ışık çok önemli. Karamsarlığa düştüğümüz anda e, bizi çıkartan bir yoldaş, bir dost, büyük bir rehber. Burada olup da, burada doğada olması şu anda bizim için muhteşem bir duygu. Çünkü çok zorlandık İstanbul'da olduğumuz Özellikle pandemi işte bu malum süreç içerisinde. 3 ay boyunca Balat'ta yaşıyorduk en son. evimizi ve tatlıydı falan ama yani sonuçta kısılı bir yerde yani her anlamda müzik yaparken sürekli kaygılar, işte Orada olurken kaygılar, işte Mercan'ın evdeki hareketli de bir çocuk evde eğleyebilmek ne yapabiliriz? İşte burada güzel bir evimiz var, güzel bir doğa, işte Mercan için çok iyi, toprağa basacak, bir şeyler öğreneceğiz, biz de öğreneceğiz, zaten gitmek istiyorduk, burası çok güzel bir adım olur diye öyle çıktık yolculuğa. Oyun arkadaşları çok yok etrafında, yani yaşıtı yok bu dönemde ama yazın biraz daha vardı. Çarkının ismi neydi? Çaldım. <gülüyor> İstanbul'da büyük bir zorluktu hani şehirde Nercan bir çocuğun var ve hani büyük bir eğitim, orada bir yarış ve orada bir rant e, ticari bir alan artık eğitim yani. Çocuğunu okula göndermek ya da okul seçmek ya da okul için kuraya girmek e, yok uzaktasın servis tutmak falan tamamen e, Kapital bir tuzak ee, ve o tuzağın e, sunduğu şeylerden mesela biri de bu, bu yaşam yani. köy yaşamı, ağaçlar, böcekler, orman, e, bahçede yaptığımız kompost e, ya da ekmek yoğurmak, ya da sahilde ağaçları toplamak, o ağaçlardan oturup beraber heykel yapmak. E, Buket'te bu konuda çok büyük katkıları var, hani hamurları kendi yapıyor aslında mesela. Çok nadir hamur alıyoruz. Onun dışında oyun hamurları yapıyor. Onun genelde ahşap oyuncakları buketten soruluyor. Ben ahşapla uğraşıyorum ama çocukluğumdan kalma plastik oyuncak hastalığında var ya. <gülüyor> yapacak bir şey yok. <gülüyor> Engelleyelim. Transformers'ı çok severim. Yani. <gülüyor> Neyse. Bir nebze aslında bizim yanımızda bir eğitimde onun hem ebeveyniyiz hem de öğretmeni olmaya çalışıyoruz. Ne kadar zor da olsa şekilde yanımızda yuvarlanıp gidiyor. Onun dışında dünyanın şu gidişatında, şu halinde gerçekten kalabalık bir e, ortamda bir eğitim sistemi e, korkutuyor beni hani. Bilmiyorum, Finlandiya'da olsam farklı düşünüyor Rekabet korkutuyor, korkutuyor beni de, evet. evet. Bir rekabet, o çocukların o özellikle oyun çağındaki rekabete sokulması. Bak sarı yapalım bak. Sarı yapalım mı? Yapalım. Sarı yıldız. Sarı yıldız yapalım. Bu da deniz yıldız olsun. Öyle bir atölye dönüştürdük. İşte bir Instagram üzerinden ya da başka platformlar üzerinden bir şekilde insanlara ulaşmayı denicez. Bu yaptığımız işte ağaç işleri dönüşüm ağaç dönüşüm işleri. Çıkan ürünlerin hiçbirinin bir kopyası olamaz çünkü bu ağaç hangi ağaçtan koptu geldi, hangi dalga ile kayalarda parçalandı. Sonra nasıl şekillendi? Ee, sonra da geldi bir ağacın üstüne kondu ve küçük bir ev oldu, çit oldu, bir e, manzara oldu. Hepsinin içerisinde bir dram gizli ee, ve ben zaten hani orada toplarken de sahilde bunu sürekli kafamda o dram dönüyor. Çizgi film yapmak isterdim ben aslında hani çok çizgi film tutkunu bir adam olduğum için e, onun yerine küçük küçük çizgi film kareleri gibi çalışmalar çıkmaya başladı. Sonra gelip bunları tabi tasarlarken yine saatlerim geçiyor, akşam atölyeye geçtiğimde atölyem biraz açık hava atölyesi gibi. <gülüyor> Sağdan soldan hava alıyor ama üşüdüğümü unutuyorum yani. Mesela büyük bir filmin sahneleri gibi canlanıyor aslında kafamda işte. Balıkçı barınağı, yanında küçük bir teknesi var. Sonra bir büyük yelkenliğe dönüşüyor, o böyle bir deniz fenerinden yolunu arıyor. Ve bunların arda arkası kesilmeyen bir akış, akışı ve şey var yani. Bir şey çalarken bir eseri, sen yıllardır nota çalışıyorsun, armon çalışıyorsun, melodi çalışıyorsun, parçalar geçiyorsun ama sen bir eserin içerisinde bir cümle kurduğun zaman, o cümleyi hiç düşünmeden kurmaya başlıyorsun artık yani. yani o senin artık bir parçan, bir kolun, bir uzunum gibi oluyor. Bu da öyle bir şey yani. yani üretirken, nasıl diyeyim, hayal dünyası. Ee, zaten uzun zamandır zaman kavramını yitirmiştim. Burada daha da Burada tamamen tamamen yani. çocuğum olduğu gün işte 3 4 yıl önce ben zaman durdu dedim. Gerçekten zaman durdu benim için o anda. Ve çünkü onu kendimi onda görmeye başladığımda benim geçmişte onun yaşadığı tecrübelerin hepsini kendi içteki gizli saklı anılarıma ulaşmaya başladım ya. Yani. Onun kıyafeti giyerkenki isyanları, tuvalet isyanı, yemek isyanı, uyku isyanı <gülüyor> hepsini yaşıyorum ve Buket'e onu anlatıyordum. Ya benim kafam geriye gittikçe geriye gidiyor. O yüzden gelecek, az sonra demleyeceğim çayda gizli diye. Kahve de benden. Evet, anlamadım. <gülüyor>